İşte hem hobi için hem de yeni iş başlatmak isteyenler için ideal bir masaüstü profesyonel lazer makinesi. Watson 6040 Makine, kontrplak, çeşitli plastikler, plexiglas, kauçuk ve kartondan hediyelik eşya, düğün veya küçük ölçekli reklam ürünleri yapmak için uygundur. Lazer ışını, kumaşın kenarına erittiği ve çözünmesini engellediği için kumaşları ve kürkleri kesmek için de uygundur. Kontrplak ve plastik gibi malzemelerin kesimini Watson 60-40 makinesi 8-10 mm kalınlığa kadar yapar. Lazer tüpünü yükseltirseniz bu sayılar ve çalışma hızı önemli ölçüde artırılabilir. Bu makine ile standart olarak bir 80 watt lazer tüp verilir ancak makine yükseltme için özel bir bölmesiyle donatılmıştır. İyi hava akışı için makinede ayrıca poli üreten tüpler bulunurken, eşlerinde ise silikon tüpler bulunur. Poli üreten borular ve özel bağlantı elemanları 8 atmosfere kadar kompresör basıncına dayanır ve çalışma yükleri 5,5 atmosfere ulaşabilir. Aslında bu makine için fazladır, bu tüplerin yırtılmasını önlemek için yapılmıştır. Özel olarak genişletilmiş bir meme, alan üzerinde dengeli bir hava akışı sağladığı için en iyi gravür kalitesinin elde edilmesini sağlar. Makinenin çalışma alanı 600x400 mm'dir. Watson 6040, çalışma alanının boyutunu aşan rulo ve saç malzemelerle çalışmak için bir yandan bir yana geçişli çalışma masasına sahiptir. Masadaki özel kapağı çıkardıktan sonra herhangi bir uzunlukta malzemeleri uzatabilirsiniz. Standart olarak makine, sizi atışlardan kurtaran eloksal plakalarla donutulmuştur. Çok sayıda küçük ayrıntıya sahip kumaşlar ve maketlerle çalışmak için kumaşların sarkmadığı bir hücreli masa satın alabilirsiniz. Çalışma alanı manuel mekanizma ile 200 milimetrelik indirilebilir. Bu, kalın malzemelerle çalışmanıza ve aynı zamanda döner cihazı makineye bağlamanıza olanak tanır. Watson makineleri, yüksek hızlarda titreşimi en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Bunun için, konstrüksiyonda 5 mm kalınlığında bir portal ve 3 mm kalınlığında güçlü bir gövde kullanılır. Portal, 5 mm kalınlığında, köşelerde ise 7 mm uçak sınıfı alüminyumdan yapılmıştır. Çalışma kafasının hareket ettirilmesi, 3 fazlı step motorlar kullanılarak gerçekleştirilir. Onlar yüksek hız ve hassasiyet sağlar. Kayışla çalışan 3 fazlı step motorlar, yüksek çalışma hızlarında akıcı hareketleri ve yüksek çözünürlük sağlar. 15 mm kalınlığında PMI Linear raylar, hassas çalışma sağlar ve makinenin ömrü boyunca kesintisiz, uzun süreli yüklere dayanabilir. 3M, geniş dişli kayışlarda yıllarca çalıştıktan sonra bile neredeyse hiç esneme olmaz. Endüktif uç sensörleri mükemmel konumlandırma sağlar ve hareketli parçaların çarpışmasını önler. Mekanik olanlardan farklı olarak kirlenmeye eğilimli olmadıkları ve daha uzun çalışma için tasarlandıkları için başarısız olma olasılıkları daha düşüktür. Watson makinelerinin misyonu her müşteriye sorunsuz bir çalışma sağlamak ve elde edilen ürünlerin en yüksek kalitesini garanti etmektir. soğutma ve hava kaynağı, elektrikten uzak, makinenin farklı bölümlerinde konumlandırılır. Güvenliğinize önem veriyoruz. Su akış sensörü, lazer tüpü soğutma sistemi açık olmadığı sürece makinenizin çalışmasını engelleyecektir. Acil kapatma düğmesi, bir şeyler ters giderse çalışmayı durdurmanızı sağlar. Bağlantı, USB bağlantı noktası, LAN-USB Bellek Makineye USB bağlantı noktası veya yerel ağ üzerinden bağlanarak, bilgisayar üzerinden çalışabilir veya hazır maketleri doğrudan USB bellekten indirebilirsiniz. Ruida kontrol sistemi, sayısal kontrol lazer ekipmanı pazarında kendini çoktan beri güvenilir bir sistem olarak kanıtlamıştır. SET, iş için gerekli tüm özelliklere sahip, profesyonel RD-WORKS yazılımı ile birlikte gelir. Güvenlik açısından makinenin su soğutma ve hava kaynağı, elektrikten ayrılarak farklı bölümlerde konumlandırılmıştır. Toplamda Watson makineleri, bir lazer makinesindeki çalışmanızı daha kolay, daha rahat ve makinenin kendisini daha güvenilir hale getirmek için yapılan 50'den fazla yükseltmeye ve geliştirmeye sahiptir. Makinelerimize en az bir yıl garanti veriyoruz ve sürekli destek ve bakım sağlıyoruz. Dünyanın her yerinde tüm gerekli bileşenleri her zaman kolayca bulabilirsiniz. Nakliye CIF, FOB, EXW, CPT Makinenin özellikleri ve maliyeti hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için bizi arayın veya web sitemizi ziyaret edin.